3 saat falan oynadık ve hepsi boşa gitti değil mi? Evet kanka. Bir dakika dur. Neyse kaydını dur. aldık lan. Kaydı var. Kaydı, kaydı var ama. <gülüyor> kaydı bakayım. var evet, lan. Ama bir dakika, var. bir dakika. Bir dakika. <gülüyor> <gülüyor> bir dakika. Abiden bir dakika. Ne oluyor lan şimdi? Şöyle başlayayım. Uzun vakit önce astronor adlı bir oyunu arkadaşlarımı satın aldırdım. Ve bunun hakkında bir seri yapmaya karar verdim. Seriye önce aramızda Ahmet. Sonra aramızda Emir. Ve en sonda. Ona kodumun Yunusu geldi ve birlikte geçirdiğimiz serüvenler hakkında video hazırlamaya karar verdim. Ancak sorun şu, ben ne yaptığımı bilmiyorum. Tembelliğinden dolayı az 360 GBlık bir birikme var ve şu an e, emrin tüm ya rağmen oyunu kimse oynamıyor. E peki. Bu durumda yapılacak en mantıklı karar ne? Buradaki 360 GB'ı bir şekilde, şekilde editleyip 60 görüntülenme, görüntülenme almamak için devam etmek. etmek. Yoksa, yoksa... Yoksa videodaki o başlangıçta bahsettiğim 3 saatin nasıl boşuna geçtiğini anlatayım? Bence bu daha mantıklı. Sonuçta... E, ...370 GB kendini editlemeyecek. Cık. Pekala şöyle başlayalım. Emir bir mikik istiyor gayet anlaşılabilir cümlelerle ve biz de fizik mühendisi bayağı fizik mühendisi değil. Biz de roket mühendisliğimizi kullanarak Ahmet'le beraber bir mekik yapıyoruz. Karmışık ah. Harmışık ah. mühendislik. Evet. Ancak işine heyecan mekik yapmadı değil. Yaptığımız mekin içine soktuğumuz emiri yolcalamakta geçiyor. Emir. Gidiş dönüşlü bir an olacak. O yüzden Anladım. Bir kere gidebileceksin, bir kere dönebileceksin. Yani hata yapma şansın yok. Evet. Sen'i... ...aya yollayacağım. Aya <gülüyor> yollayacağım, DeSolo'ya. Oradan demir alacaksın alabildiğin kadar. Sonra buraya geri geleceksin. Bunun için bir ekmanla hazırlamam. <gülüyor> Ve Emir eşyalarımı hazırlayın derken, merkezden minik bir füzyon santrali gönderiyor. Evet, anlaması biraz güç biliyorum. Ancak Emir'in hazırlıkları böyle oluyor. Şuna bak! Neyi? Bu yürüyen bir enerji üretme makinesi. Nasıl ya? Evet! Çok az enerji ha, üretiyor. E... Bize, bize ne lazımdı? Emir bu saatten sonra bir katıyakıtlı itici, bir tane sağ sığınağı ve resmen minik bir füzyon reaktörüne sahip olsa da... Çantanda. Üç tane oksijen filtresi gerekli sayılabilir ama aslında gereksiz. Hala neye ihtiyacı olmadığı konusunda pek bir fikir sahibi olmadığı için biz Emir'in kıçına tüm eşyaları dayıyoruz ve onu varmak istediği istihkanlı yolculuyoruz. Emir dur dur Kanka kanka arkasına su dökelim çocuğun. Emir. Ya dur. He. Heyecanlandı mı? Heyecanlandı. Heyecanlandı. Abi, heyecanlandı. Heyecanlandı. Heyecanlandı. <Gülüyor> Emir bak aynı bunun gibi tek başına işi canım ayş kuşu adamı gezegenler da... <gülüyor> Desolo Desolo Desolo değil mi? Panelden görevleri birazcık inceledikten sonra Emir'in aya yani Desolo'ya gitmesi gerektire karar veriyorum. Kank sen aya gitmen mi? lazım. Emir'a gidiyor. No. Emir şu an ne yapıyor? Emir şu an kendine gelemedi yüzünü falan yıkayacak. <gülüyor> Harbi <gülüyor> mi? Ee, galiba herhalde. Bu kadar kasmasaydı çıkışık. <gülüyor> Kasmasa da yolun çok iyi, çok iyi işte. Bir süre sonra, yani Ahmet'le benim bayağı gün e, dilleri konuştuğumuz, tartışmamızdan sonra Emir Çık'a geliyor ve biz de ona yolculuğunda selamlamaya hazırlanıyoruz. açmıştım paketini. Ağustos'u anlatırım, tamam. Tamam. şimdi? Gidiyorsun şimdi, evet. Aaaa kuş yuvadan uçuyor. Yaptığınız <gülüyor> Ben böyle, böyle. a 5 siz gelip... Emir bak bak Emir uçuyo Melih uçuyo uçabiliyorum Emir, <gülüyor> <uçuyorum, meli>. <gülüyor> <öçem diyorum. gülüyor> Emir bire bas bire bir. bir Tamam Yee bak bak seviyoruz Bindim Aaa bindi adam Böyle biliyoruz Hadi. mu burda Aleh Atmos Fırlat Hadi. yörüngeyi fırlatma lan direkt uç buradan. Başka bir gezegene mi fırlatayım? Başka bir gezegene fırlatacaksın evet. Bastım. Are! Let's go! <gülüyor> let's go! Ya <gülüyor> e benim gibi de mi?